Bütün erkekler bakımlı kadınlardan hoşlanır. Biraz dekolte her erkeğin hoşuna gidebilir. Akrep burcu erkeği daha çok değişiklik peşindedir. Bu erkek gerçek bir dekolte avcısıdır. Kadına ait her ince detay onun hoşuna gider. Derin yırtmaçlar, kendisini gösteren ince çoraplar, deri pantolonlar, kırmızı rujlar, ince topuklu ayakkabılar bunlardan bazılarıdır. Bu erkekle buluşmaya giderken kıyafetlerinizde istediğiniz kadar cüretkar olabilirsiniz. Ben bir kadınım diye bağıran ne kadar giysiniz varsa giyebilirsiniz. Akrep Burcu erkeği enerjisini doğru yöneten kadınları sever. Akrep Burcu erkeği için ilk buluşma çok gerilimlidir. Kısa zamanda ya da ilk buluşmada açılabilecek ve kadını tanıyabilecek bir adam değildir. Bu erkek uzun uzun incelemek, detaylarda yüzmek ve karşı taraftan emin olmayı tercih eder. İçinde bir savaşçı ile yaşadığından buluşmanın doğru ilerlemesi için kadın tarafından enerjisinin iyi yönetilmesi gerekir. Sadece bir yemek değil belki de fiziksel hareket etmenizi sağlayacak bir buluşma daha doğru olacaktır. Çok kalabalık olmayan, takip edildiği paranoyasına kapılmayan mekanlarda bir yemek ve sonrasında sakin bir birliktelik ona iyi gelecektir. Akrep kadınına güven duymak ister. Yemek siparişini verdiniz, başladınız sohbet etmeye. Bu onun için en önemli kısımdır. Çünkü bu kısımda sizi test etmek isteyecektir. Kendinden bahsetmeyi tercih etmez. Sizi tanımak ister. Çok fazla soru sorar. Önemli olan sorduğu sorulara dürüst cevaplar vermenizdir. Cevaplarınızı asla unutmaz. Bu erkeğin fil gibi bir zekası vardır. Eğer yalan söylersiniz ve ileride bir gün açığa çıkarsa hiç şansınız olmaz. İleride bir gün yakalanmasanız bile akrep burcu erkeğinin hisleri çok kuvvetlidir. Yalan söylediğiniz mutlaka anlar ve eğer herhangi bir konuda yalan söylediğinizi hissederse ilişkiniz başlamadan bitebilir. Akrep Burcu erkeği hayatının her bölümünde konu ne olursa olsun çok temkinlidir, dikkatlidir. Konu aşk ilişkisi olduğunda aynı dikkati gösterir. Bir kadını önce tanıdık, dost, arkadaş ve sonra sevgili olarak görür. Bu sebeple her anlamda aradaki bağı kuvvetlenecek, kuvvetlendirecek, ortak noktalara ihtiyaç duyar. Aynı hobilere sahip olmanız. Aynı aktiviteleri yapmanız, aynı müziği dinliyor olmanız, aynı politik görüşe sahip olmanız onu daha çok rahatlatacak ve güvende hissettirecektir. Bu erkekle buluşmadan önce yakın çevresinden biraz bilgi toplamayı unutmayın. Akrep burcu erkeği çok zevklidir. Tıpkı kadınının dış görüntüsüne önem verdiği gibi hayatta birçok konuşa, dış görünüşe, etikete, markaya da önem verir. Yemek sırasında içki tercihinizi sorduğunda cevabınız şampanya olmalıdır. Zevk sahibi olma ve eğlenceyi akla getirdiğinden şampanya akrep için mükemmel bir ilişkidir. Cevabınız ile beraber sizin de zevk sahibi bir kadın olduğunuzu anlamınızı kolaylaştırır. Son derece gizemli, sır küpü ve stratejik olan akrep burcu ilk hamleyi yapmak için uzun süre bekler. Bu yüzden de ilk hareketi sizin yapmanız önemli. Onun güvenini kazanmanız gerekli. Çünkü ancak güvendiği takdirde ilişkinin içine girer. Aksi takdirde ilişkiden uzaklaşabilir. Bunun yanı sıra oldukça dominant bir karakteri vardır. Karşı tarafı sahiplenmek ister, aynı zamanda da sahiplenilmek ister. Bu yüzden sevgilisinin veya eşinin bu erkeği sahiplenmesi gerekli. Ayrıca erkeğinde de buna vermesi lazım. Dominant bir yapıda olduğu için karşısındaki kadının yumuşak huylu ve uyumlu olmasını tercih eder. Yani uyumlu, sadık, güvenilir ve yumuşak huylu kadınlardan hoşlanır. Akrep burcu erkeği bazen saldırgan, düşüncesiz, sinirli ve umursamaz olabilir. Bazen sessiz, bazen de çok geveze olabilir. Kimi zaman kızgın, kimi zaman sevecen olabilir. Kolaylıkla ayak uydurulamaz bir karakterdir. Değişken olmayı başaran kadınlar akrep burcu erkeğini etkileme konusunda başarılı olurlar. Akrep burcu erkeğini etkilemek için bakımlı, şehvetli ve itaatkar bir karakteriniz olması gerekir. Gözü dışarıda olan, güven vermeyen kadınların akrep burcu erkeği yanında asla şansları yoktur. Anlayışlı olmalısınız. Bunu ön plana çıkararak akrep erkeğin etkiler ve ilgisini çekersiniz. Çok enerjik olan akrep erkeği her yönüyle son derece güçlü bir karakterdir. İlginizle onu şımartabilir, tutkularınızı da etkileyebilir, sadakatinizle onu kendinize aşık edebilirsiniz. Umursamaz ve düşüncesiz olabilir. Çok kıskanç olduğu için onunla birlikte olmak sıkıntılı olabilir. Yaratıcılığınızı, anlayışlı yapınızı ön plana çıkartarak onun ilgisini çekebilirsiniz. Mahlumiyetine özen göstermeli. Erkeğinizin sırlarını kimseyle paylaşmamalısınız. Her şeyinizi paylaşmaya hazır olmalı. Bütünleştirici davranmaya çalışmalısınız. Sizinle ilgili her şeyi öğrenmekten zevk alan bu adamdan hiçbir şey gizlemeyin. Mutlaka öğrenir. Fiziksel görünümünüzdeki en ufak değişikliği hemen fark eder. Beğenmediği takdirde bunu açıkça size ifade eder. Güç ve kontrolüne önem verdiği için ipleri sizin elinize bırakmayabilir. Liderlik etmekten vazgeçmez. Dürüst ve açık davranmalı, yalandan uzak durmalısınız, yalan söylememelisiniz. Bir davranış veya bir sözü asla unutmaz. Size karşı zaman zaman çok açık ol olmayacağını bilin. Bazı önemli sırlarını kendine saklar. Bu yüzden ona baskı yapmayın. Özel eşyaları da dahil olmak üzere hiçbir şeyini karıştırmayın. Bunu asla istemez. Dişi yanlarınızı ortaya koymanızdan, hissettirmenizden fazlasıyla hoşlanır. Onunla rekabet etmeye çalışmayın. Ne kadar severse sevsin, ipleri ele geçirmenize izin vermez. Duygularını açık etmekten hoşlanmayan akrep erkeği, derinlikli düşünceleri ve ilişkilerdeki aşırı isteğiyle kadınını gayet iyi anlar. Fazlasıyla hakimiyet arzusu içindedir. Macera perest bile olabilir. Eğer sizde aradığını bulamazsa aldatabilir. Oldukça çekicidir. Gözlerinin üzerine çevrilmesi normaldir. Böyle durumlarda huzursuzluk çıkarmanızdan hiç hoşlanmaz, gururludur. Eğer ona ters bir şey yaparsanız ayrılmaktan çekinmez. Onunla ilişki yorucu olabilir, anlayışlı, olgun, geniş düşünemelen bir kişi değilseniz zorlanabilirsiniz. Bu erkekler her konuda birden fazla acımasız, birden acımasız hale gelebilirler herhangi bir konuda. Acıma duyguları yoktur, merhamet duyguları da çok fazla yoktur. Tüm kusurlarınızı size hiç acımadan yüzünüze vurabilir. Bunu söylerken aman kırılabilir gibi bir düşünce asla ama asla düşmezler. Kendinizi kırmızı rüştürüp çok güzel hissettiğiniz bir günde ya da bir anda tüm modunuzu düşürerek bir laf edebilir. O size güzel demişse bilin ki güzelsinizdir. Akrep burcu erkeği ilişkilerinde gerçekten sevdiği zaman gözü kara bir aşık olur ve hiçbir şey görmez. Sürekli sizinle beraber vakit geçirir. Kapının önünde bırakıp kapının önünden alır sizi. Onsuz bir program yapsanız bile her şey onun kontrolü altındadır. Romantik değillerdir. Genelde kadınları lükse değerlerle etkilemeye çalışırlar. Yani hediye bile almak aslında akıllarına gelmez. Açık açık söylersiniz ya da başka birileri söylemiştir onun kulağına. Yoksa kendi rızasıyla zor olur. Çok kıskanç olur. En kıskanç iki burçtan biridir. Kıskançlıkları abartı derecesinde olabilir. Saçının tenini bile kıskanır. Kafasını da kurar, psikopatlaşabilir. Onunla kavga ettiğinizde içinden bir canavar çıkartabilirsiniz. Aşırı cesurdur. Aklına koyduğunu yapar. Sevdiği zaman sadık olurlar ama sinirlendiklerinde sırf sizden intikam almak için bile gidip başka bir kadınla beraber olabilirler. Yani durumu kurtarmak için yalan yere dedesini bile öldürebilir, babasına kalp krizi bile geçirtebilirler. Yalanın biri bin para olur. O yüzden siz ona sıkışacağı bir soru sorduğunuzda o doğruyu söylememek için size bin bir tane yalan söyler. O yüzden sıkıştığı durumda sözüne pek güvenmeyin. İntikam duygusu çok gelişmiştir. Üzerinden on yıl geçse unutmaz. Paraya aşırı önem verir. Para onlar için güçtür. Parası olmayan erkek ona göre güçlü erkek değildir. O yüzden parayı çok değer verir. Parasının hesabını da çok iyi bilir. Ama bir kadın için de yapması gereken her şeyi yapar. Yönetmeyi sever, otoritesini her ortamda gösterir. Arkadaşlarıyla arasında mutlaka bir mesafe vardır. Karşılıksız hiçbir şey yapmaz. Size bir yemek ısmarlarsa sizden bunun karşılığını almasını bilir. Hisleri tahmin edemeyeceğiniz kadar kuvvetlidir. Biri hakkında düşündüğü şeylerde asla inanılmaz. Önceden hepsini hisseder. Ona yalan söylediğinizde ya da ondan bir şey yaptığınızda gizli gizli bunu hisseder ve ortaya çıkarır arkadaşlar. Akrep Burcu dolu dolu bir aşk yaşamak ister. Duygularını, isteklerini, arzularını başka biriyle paylaşmaktan zevk duyar. Onun gözlerini bir kere yakalandığınızda bir daha ayıramazsınız. Gözlerinin çok güçlü bir etkisi vardır. İstedikleri zaman istedikleri kişinin gönlüne çalmayı başarırlar. Partneriyle birlikte dışarı çıkıp gezip tozmaktan büyük zevk alırlar. Sosyal ve eğlencelidirler. Müthiş sevgili olurlar. Yasakları aldırmaksızın aşklarını yaşarlar. Fırtına gibi eserler. Sarsılır fakat normale hemen dönerler. Sevinçlerini de, kederlerini de yoğun yaşarlar. Eğer bir akrep erkeği ile beraberseniz mutlaka sabırlı olmanız gerekir. Akrep erkeğinin evlilik kararı alması uzun sürebilir. Pek çoğu kendi bahçesinde özgücü oynayabilmek ister. Onun parmağına bir kere evlilik yüzüğü takabilirseniz işler tamamen değişir. Pek çoğu bu durumla ilgili alakalı, dikkatli, sevgi dolu ve her durumda eşinin başarısı için destekleyici bir karakter olur. Beraberliklerinde gerçekten güven hissetmezlerse çok kıskanç olurlar. Eşlerinin güven dolu bir ortam yaratmasını bekler ve isterler. Akrep erkeği birlikte olduğu kadınla fiziksel, duygusal ve matta içinden bir ahenk yaratmaya çalışır. Her zaman evliliğini korumak için elinden geleni yapar. Zaman geçtikçe aralarındaki bağ daha da güçlenir. Çoğu mutlu beraberlik su grubu ve akrep burcu birlikteliğinden doğar. Aralarında her zaman konuşulmadan oluşmuş bir saygı ve düzen vardır. Akrep burcunun toprak burçlarıyla da ilişkileri olumludur. Ortak bir yolları olması ve pratik düşünmeleri birliktelik için güven vericidir. Ahenkli ve uygun birliktelik bakımından şansı çok yüksektir e, bu tür burçlarla. Akrep burcu ateş grubunun enerjisinden çok etkilenir ve aralarında her zaman güçlü bir iletişim vardır. Duygularında ciddidir ve başkalarının fikirlerine saygı duyar. Eğer bir akrep ile birlikteyseniz varsa birlikteliğiniz bunu her zaman korumaya çalışmanızı tavsiye ederiz. Akrep burcu erkeği konuşmadan anlayacağı, anlaşacağı, anlayabileceği, duygusal derinliği, güçlü karakterleri sever. Gözler ve bakışlarla iletişim kurabileceği bir eş onun ideal eşi olur. Zor bir karakteri de kendisini eş olarak seçebilir. Dayanıklı karakteri ile eşinin kusurlarına katlanabilir. Duygusal ve işten bir evlilik yeniden doğmasını sağlar. Evliliğinde biraz tartışmacı akrep burcu erkeği eşini haksızlıkla suçlayabilir, yargılayabilir. Meraklı ve şüpheci davranışlar ile eşinin tüm sırlarını geçmişini araştırabilir. Evliliğinde işgüdüller işgüdülleri hareket eder. Eşinin tüm sorunlarını önceden bilir. Kendine göre önlemler alır. Otorite kurmaya çalışır. Kontrolü ele geçirmek ve her zaman elinde tutmak ister. Evlilik hayatını renkli kılabilmek için her şeyi yapar. Duygusal şiirler okuyarak ve sevgi sözcüklerini kurarak onu kazanmaya çalışır. Kadının seveceğim ve yerinde duramayan bir karakterse onunla dünyayı yeniden keşfedebilir. Çocuklarına karşı da meraklı davranışlar sergiler. akrep erkekleri dinlemek yerine hissetmek ve anlatılanın ardındaki gerçeği keşfederek çocuklarıyla arkadaş olmayı bilir. Korkusuz ve dayanıklı yapılarını çocuklarının aşılamaya çalışan Akrep Burcu erkeği anlayışı taraflarını öne çıkardığında uyumlu bir baba ve çocuk ilişkisi yaratır. Akrep Burcu gizli olan her şeyden nefret eder. Bu sebeple eşinin ondan saklı sırları varsa bunları asla hoş karşılamaz. Dayanıklı ve güçlü bir karakteri olduğu için şikayet cümlelerini duymak istemez. Sorumlu bir ilişkiyi çözmek için her zaman uğraşır. Fakat kullanıldığını anladığı anda sizden mutlaka intikamını alır. İhanet ona yapılması gereken en son şeydir. Dürüst ve samimi olmayan tüm davranışlarınızı aşırılar. Yanlış anlaşılmaları kabul etmez çünkü asla yanlış anlattığına inanmaz. Ona göre kontrol merkezi kendisidir. Uyumlu bir ilişkiyi ve kontrol edebileceği eşi su grubunda bulur. Kova, aslan ve yay burcunun havai ve imsar haline kapılıp evlenebilir. Akrep burcu her zaman için karşısındaki insanın duygu ve düşüncelerine önem verir. Akrep burcu erkeği karşınıza çıktıysa ve hayatınıza girdiyse bunun iyi bir tarafı vardır bir de kötü bir tarafı vardır. İyi tarafı böyle bir erkeği hayatınız boyunca asla unutamayacak ve onunla yaşadıklarınız hep farklı olacaktır. Kötü yanı ise akrep burcu erkeği ile beraberseniz mutlaka onun iğnesinin acısını tadarsınız. Bir akrep burcu erkeğiyle ilk tanıştığınızda istediğiniz samimiyeti ondan göremeyebilirsiniz. Çünkü öncelikle girdiği ortamı anlamaya çalışacak, kimi sevip kimi sevmediğine karar verecektir. Bu süre zarfında sandalyesini yan çevirip arkasını size bile dönebilir. Ya da bambaşka bir noktaya odaklanabilir, bakabilir. Sakın üzülmeyin, masada sadece etrafı süzmeye bakar. Sizden hoşlansa bile ilk oturduğu anda siz onunla konuşmadığınız sürece o size konuşmaz. Konuşsa bile kısa ve kesik yanıtlar verir size. Bulunduğu ortamı anlayıp kanlaşmaya başladıysa o zaman sohbetinden, esprilerinden kırılıp geçersiniz. Bu burcun erkekleri gedikleri ortamda mutlaka dikkat çeker. Gösterişe inanılmaz düşkün olduklarından ve bunun gözün içine sokmaktan asla çekinmediklerinden, girdikleri ortamda gösterişe mutlaka önem verir ve dikkat çekerler. Arabasıyla, saatiyle, giyimiyle, kuşamıyla, tavırlarıyla bir ön planda olurlar. Abartıyı, lüksü, parlak olmayı hakkında bahsedilmesini, namının yürümesini, kendi hakkında konuşulmasını isterler. Sahip oldukları malın mümkün kıymetini de çok iyi bilirler. Aldığı her şeyi düzenli kullanır, düzgün kullanır, özenli kullanırlar ve korurlar. Ayakkabısı ve kıyafeti giyilmekten sormuş bir akrab erkeği asla etrafınıza göremezsiniz. Çünkü onlar bütün eşyalarının değerini bilirler ve özenirler. Ondan herhangi bir eşyasını emanet aldığınız zaman, zaman dikkat edin. Aman, neden? E çünkü eşyalar onun için çok önemli. Çünkü en ufak bir zarar bu burcu erkeğini sinirlendirebilir. Bir oda dolusu kıyafeti olsa bile birisi eksildiğinde hemen bunu çakar, hemen anlar. Düzenlidir, dağınıklıktan nefret eder. Bir akrep burcu erkeğinin ağzından asla alıp alamazsınız. Kafasına silah atlayasınız, o söylemek istemediği hiçbir şeyi kimseye veya size söylemez. Ne kendi sırrını ne de başka birinin sırrını sizinle ya da başkasıyla paylaşmaz. İnanılmaz ketim olurlar, sakın bu konuda onunla boşuna uğraşmayınız.